Bugün 8 Şubat 2023 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay, iş, hizmet, eğitim, sağlık, hijyen gibi konuları ön plana çıkarabilir. Mükemmeliyetçi yaklaşımlar, eleştirel tavırları da arttırabilir. Sabah saatlerinde ay, Balık burcundaki Venüs'e karşıt, Boğa burcundaki Uranüs'e de üçgen görünümde olacak. Bu saatlerde kişisel zevkler ve konfor arayışımız artabilir. Yeme içmeye aşırı düşkünlük, para harcamalarında müsriflik eğilimleri oluşabilir. Daha kontrollü ve dengeli davranmaya çalışmalıyız. Bazı beklenmedik durumların ortaya çıkması stres ve heyecan yaratabilir. Rutinin dışına çıkmamızı sağlayacak farklı ilgi alanlarına da yönelebiliriz. Maddi manevi ilginç fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'e karşıt açıda olacak. Bilinçaltımızda bazı hareketlenmeler yaşayabiliriz. Bu bizi iç dünyamıza döndürebilir. Çevremizin fazla etkisinde kalmadan yalnız plan yapabilir, hatta bazı işlerimizi gizlilikte yürütebiliriz. Yaratıcılığımızın ve hayal gücümüzün artacağı gece saatlerinde daha idealist davranabilir, geleceğe ait büyük vizyonlar da oluşturabiliriz. Ancak gerçeklerden fazla uzaklaşmamalıyız. Bu bazı yanılgılara ve kayıplara neden olabilir.